99.061'i ya da 99 tam binde 61'i 100'e bölün. Bize sorulan bu. Bunu yapmanın birkaç yolu var ama ben bu videoda daha kolay yoldan nasıl yapacağıma odaklanacağım. Ve umarım bu size de mantıklı gelir. Hadi biraz düşünelim. O halde 99.061. Yani eğer bunu 10'a bölersek tam netleştirmemiz gerekirse eğer bunu 10'a bölersek ne elde ederiz? Peki biz bu ondalık bölümü bir sola hareket ettiririz. Bu da mantıklı. Çünkü bizim 99'dan biraz daha büyük bir sayımız var. 99 tamdan. Eğer 99 bölü 10 olsaydı, 9'dan biraz daha büyük bir sayı elde edecektiniz. O halde özellikle bu ondalık kısmı bir basamak sola hareket ettirerek onla böleriz. Bu da 9.9061'e eşit olur. 9.9061. Eğer 100 bölseydiniz, aslında sorunun odak noktası da bu. O halde 99.061'i 100'e bölelim. Eğer ondalık kısmı 1 sola ötelersek, ilerletirsek, 10'a bölmüş oluruz. 100'e bölmek için tekrar 10'a bölmemiz lazım. O zaman 2 kez sola atacağız. O halde 1 ve 2. Ve o zaman ondalık kısımlar 1.9'dan itibaren başlardı. Ve bu da mantıklı. 99, 100'e yakın bir sayı. Ya da yüzde arasında çok az fark var. O halde, eğer 100'e bölersek, 1'den daha az ama çok yakın, 1'e çok yakın bir sayı olmalı. Ve eğer ondalık kısmı sola doğru ilerletirsek, 2 birim sola, çünkü 2 defa 10'a bölüyoruz. Eğer bu şekilde düşünürsek, ondalık bölüm 99'dan itibaren başlar. Yani 0.99061. Bunun önüne evet, 0, 0'ı koymayı unutmayın. Bu daha net bir sonuç sağlar. O zaman şimdi buraya geldik. Şimdi bunu düşünmenin bir yolu, aslında bunu hep sizin düşünmenizi istedim. Ondalık kısmını sola doğru ilerletirseniz, gerçekte sayıyı 10'a bölersiniz. Eğer sağa doğru ilerletirseniz, onla çarparsınız. Bazı insanlar der ki, bak, aslında sadece sıfırları sayabilirsin. Ve eğer bölerseniz, o halde burada 100'e bölüyorsunuz. 100'ün iki sıfırı var. O zaman bölerken, ondalık kısmınızı iki birim sağa öteleyebilirsiniz. Bunu yapmakta sorun yok. Özellikle de eğer bu kolay yoluysa, eğer bunun 20 sıfırı olsaydı, mesela 20 sıfırı olsaydı, derdiniz ki, Tamam, 20 birim sola ilerleyelim. Ancak ben bunun neden böyle olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu neden mantıklı? Bunun mantıklı olması şundandır. Eğer 100'e çok yakın bir sayıyı 100'e bölerseniz, sonucu 1'e çok yakın bulursunuz, değil mi? Ve bu bölüm açıkçası oldukça iyi bir gerçekle karşılaştırma işlemi. Böylece ondalığı doğru yönde oynattığınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü eğer bunu 5 ya da 10 sene sonra da denerseniz, eğer hafızanız iyiyse, bir dakika bir dakika diyeceksiniz, bu ondalığı biz sola mı yoksa sağa mı öteliyorduk? En iyisi, en iyisi gerçeğe bakarak kontrol etmek. Eğer yüzde ile bölüyor olsaydım, daha küçük bir değer elde etmeliyim değil mi? Ve ondalığı sola ötelemek gerekir, sola doğru götürmek gerekir. Ve bu şekilde bana daha küçük bir değer verir. Yani sonucumuz daha küçük olur. Eğer yüzde çarpıyor olsaydım daha büyük bir sayı elde ederdim. Ve ondalığı sağa hareket ettirmek daha büyük bir sayı verir.